5'e ulaşmak. Bu videoda 5'e ulaşmanın farklı yollarını inceleyeceğiz. Ne demek bu? Bakın, burada 3 artı bir şey, yani bilmediğimiz bir sayı. 3 artı bir şey, eşittir 5 verilmiş. Tablodaki 3 tane top, 3 sayısını temsil ediyor. Ve toplamda 5 tane kutu var. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 kutunun hepsini doldurmak için, Kaç tane topa ihtiyacımız var? Üç tanesinin zaten dolu olduğunu görüyoruz. Düşünelim bakalım. Bir, iki tane daha topa ihtiyacımız var. Artık toplam beş tane topumuz var. Üçü mavi, ikisi mor veya pembe. Bu hangi renk tam olarak emin değilim. O halde anlıyoruz ki, 3 artı 2, 5'e eşitmiş. Yani buradaki gizemli sayı, 2'ymiş. 3 artı 2 eşittir 5. Burada da bu kez 2 artı gizemli bir sayı 5'e eşitlenmiş. Yani yine 5 tane kutumuz var. Bunlardan ikisi, 2 tane pembe yıldızla doldurulmuş. O zaman, bu 5 kutunun hepsini doldurmak için kaç tane daha yıldız gerekir? 2 artı kaç 5'e eşittir? İsterseniz videoyu burada duraklatın ve biraz düşünün. Düşündüğünüzü varsayıyorum. Şimdi bakalım. Bu 5 kutunun hepsini doldurmak için kaç kutuyu daha doldurmamız lazım? 1, 2 ve 3 kutu. Kutuların 5'inin de dolu olması için 3 kutuyu daha doldurmamız gerekiyormuş. Artık toplam 5 yıldızımız var. İkisi pembe, 3'ü mavi. O halde şunu diyebiliriz. Buradaki gizemli sayı 3'müş. 2 artı 3 eşittir 5. Birkaç tane daha çözelim. Burada 4 artı gizemli bir sayı 5'e eşit oluyormuş. Ve kutuların 4'ü dolu. 5 kutunun da dolu olması için kaç kutucuğa daha ihtiyaç var? Burada çok açık görebiliyoruz ki doldurmamız gereken sadece 1 tane kutu var. Veya diğer dört kutucuğa sadece bir tane daha kutucuk eklememiz lazım. Demek ki, 4 artı 1, 5'e eşitmiş. 4 artı 1. Diğerine geçelim. 5 tane kutumuz var ama sadece biri dolu. Bu 5 kutunun tamamını doldurmak için, kaç tane daha gülen surata ihtiyacımız var? Şöyle de düşünebiliriz. Elimizde 1 var. 1'e kaç eklemeliyiz ki 5'e ulaşalım? Her zamanki gibi, isterseniz videoyu burada duraklatıp, önce bir kendiniz düşünün. Evet, bakalım. 1, 2, 3 ve 4 sarı gülen surat ekledik. Bir tane beyaz gülen surat vardı. Buna 1, 2, 3, 4 tane sarı gülen surat ekleyince 5'e ulaştık. Buradaki düzeni fark ettiniz mi? Baştan başlayalım. 3 artı 2 eşittir 5. 2 artı 3 de 5'e eşit. Kutulardan 3 tanesi doluyken, 5'e ulaşmak için 2 tanesini daha doldurmamız gerekiyor. 2 tanesi doluyken de, 3 tanesini daha doldurarak 5'e ulaşıyoruz. Bakın, 3 artı 2, 2 artı 3. Burada da aynısı geçerli. 4 artı 1 de 5'e eşit, 1 artı 4 de 5'e eşit. Gördünüz mü? Hoşçakalın.